Emil Nolde'nin 1913 yılına ait Genç Çift adlı litografı, yani Taş Baskısı. Nolde, önde gelen dışavurumculardan biri olarak tanınır. Dışavurumcular, eserlerinin çoğunu 1900'lerin ve 1910'ların Almanya'sında vermiş olan bir ressam grubudur. Bu ressamlar, süjelerinin duygusal dışavurum etkisini artırmaya çalıştılar. Bunun için de formların şeklini bozmak ve renklere abartmak gibi yollara başvurdular. Bu resim, cinsiyetler arasındaki ilişki üzerine. Resmin teması bu. Nolde insan varlığının temelini nüfuz eden temaların peşinde koştu. İlginçtir, resimdeki figürlere baktığımızda ilişkilerinde belli bir çapraşıklık görüyoruz. Adam, kadının bileğini kavramış kadınsa irkilmiş gibi. Kadın adamdan korkuyor mu? Yani tehditkar bir durum mu söz konusu? Yoksa aralarında şakalaşıyorlar mı? Bu belli değil. Burada aynı litografın 3 varyasyonunu görüyoruz. Litografide şekil boyayla taş üstüne çizilir ve tuvale basılır. Nol'de ticari bir litografi matbaasıyla çalışıyordu. Yani bu matbaa normalde sanat eseri basmıyordu. Nol'de çok deneysel işler yaptı. Sadece 112 renkle yetinmek yerine her baskıda rengi değiştiriyordu. Bu eserde 112 renk kullanarak 68 renk varyasyonu elde etti. Bunlardan üçü modern sanat müzesinde olduğu için gerçekten çok şanslıyız. Çünkü bu sayede Nolde'nin rengi nasıl kullandığını, renkle nasıl deneyler yaptığını ve her defasında nasıl farklı duygusal dışa vurumlar yarattığını görebiliyoruz. 1913 yılı Nolde gibi dışa vurumcuların en çarpıcı eserlerini verdikleri yıldır. Bir yıl sonra, yani 1914'te Almanya Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Ve o günden sonra ilişkiler, temalar ve dışa vurumculuğu verimli kılan ruh hali epey bir değişti.